30 Eylül 2020 Antalya, Malavgat'teyiz. Yanımızda Tevfik Öz, Merhaba, rekor gelişim müşterimiz. Bu portakal bahçesini geçen sene çekmiştik. Bu sene rekor gelişimin uygulandığından 2. yılı. 2. yıl. evet. 2. yıldayız. 2. Bu yılında. sene neler oldu? Sezon nasıl geçiyor? Evet. Neler yaşadık? Bir özetleyelim. 2. yılımızda. Bu sene 2. yılımız buraya. Geçen sene uygulamıştık tabandan yaprak <gülüyor> evet. şey, rekor gelişimi. Bu sene uygulamadık. Bu sene etkisinin 2. yılı diyelim. Evet. Bu sene e, tutkunlar olduktan sonra çok büyük bir sıcak stresi yaşadık Mayıs ayında. Yani çiçek e, hem çiçek hem de meyve tuttuktan sonra da asıl, hem çiçeğe hem meyveyi döktük. Asıl çiçek tuttuktan sonra meyveye döndükten sonra stres e, Antalya bölgesinde %70-80 gibi ağaçlarda meyve dökümünü... Meyveyi döktü. Döktü yani. Maalesef Peki bizde oldu. nasıl durum? Bu sene biz... E, Şöyle gösterelim ikinci yakından. İkinci yılında portakalları. Evet anlatalım. Biz normal gübrelerimizde standart olarak ağaçlarımızı uyguladık. Hı hı. Biz çok sıcak stresi yaşamadık Allah'a şükür. Sıcak stresi ağaçlarımızı yaşamadık. Ağaçlarımızın tutkunları e, gayet iyi. Gayet güzel görünüyor. Yani meyvelikleri de iyi. Hı hı. Demin de dediğim gibi e, Şöyle normal gübrelerimizi gidelim. de e, anlatarak. Buyurun. Kullandık ağaçlarımızla. Ağaçların şu an gördüğümüz kadarıyla portakal Meyvel. e, meyvelerimiz gayet güzel. Tutkunumuz evet, iyi. Evet. Yeni yıl sürgünümüz de var şey olarak da canlı renklerimiz koyu toprak kalitesi nasıl topraklarda zaten bir rekor gelişim ee, taban gübresini uyguladığımızda yumuşaklık oluşturuyor Hı -hı. ikinci senesinde olmasına rağmen Hı -hı. bu şekilde elle eşilebiliyor yani şöyle hiç sıkıntısız yani yumuşak tutuyor toprağı. videolarımızda zaten anlatıyoruz de, bunu sürekli evet iki yıl süreliye geçerli olduğunu ve bu evet. tavlanmanın kaybolmayacağını her zaman söylüyoruz. Su konusunda da tutucu özelliği var. Su konusunda da zaten su tasarrufu sağlıyor. Şöyle evet. gidelim şuraya doğru da. Göstererek. En azından her yerini görmüş olsun. Evet. Tek bir Bütün yer. ağaçlarımızda tutkun çok. Yani ee, şöyle tepelerini falan. Burada bir bu, bu, bu bahçemiz kaç dekardı Onu da söyleyelim. Burası 40 dönüm. 40 dönüm. Buranın evet. tamamını kullandık. Evet şey olarak görünüyor. Yani buradaki esas Ürün konu... Ürün de şu anda maşallah <gülüyor> çok güzel yani. Şurada buradaki bakırsa... esas konu bu sene Mayıs ayındaki dediğimiz gibi Sıcak stresi, sıcağın olması meyveleri yaktı ve döküm. Evet. Ama bizde şu an öyle bir şey yok. Ağaçlarda yani e, genel Ne verim bekliyoruz ortalama bu sene? İnşallah ağaçlarda yani 200-250 kilo ortalamayı bekliyoruz. 250 kilo ortalama bekliyoruz. Şu ağaç şöyle daha güzel ışıkta görünüyor. Şu meyveleri gösterelim. Şu aşağılar özellikle şöyle güzel tutumlar. Tutumlar. Yani yıl anlamında hem ikinci yılın sonuçlarını görmek hem de yıla göre değerlendirme yapmak amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Üreticiler izlediklerinde, geçen sene de zaten bu bahçeyi izlediler. Geçen sene biz burada ama, hiç gübre kullanmadık. Ama benim, bu sene gübrelerimiz de bu kullandık. Bu sene gübre de kullandık. Daha şöyle şurayı da gösterir misin? Şu arkadaki ağacı buradan. Böyle ev açacaksın. İkinci yılda da kullanmış olduğumuz ürünün sonuçları görünüyor. Şuraya da gösterelim. Yani en azından ağaçtaki tutkunlarını. Şöyle geçelim. Geçin. <gülüyor> Bu şekilde. Şunu gösterelim. Ekranda görüyorsunuz. Orada yani hemen hemen 2020 yılında e, tabii bir şey olmadığı zaman pahalı oluyor. Doğru mu? Evet. Bu de herhalde e, meyveyi biraz daha pahalı yiyeceğiz portakalı şu anda durum onu gösteriyor olmadığı için maalesef İnşallah Allah kaza iklim, bela vermezse İklim şartlarından kaynaklı evet. e, meyve tutum döneminde tuttuktan evet. sonra güneşin yakması sıcaklık şeyi getirdi Var evet. e, mı eklemek istediğiniz burada ikinci yıl için gördüklerinize dair? Yani ben bu rekor gelişim ürünün iki sene gittiğini burada yeniden bir şahitlik etmiş olduk hı hı. yani geçen sene kullandık bu sene kullanmadığımız halde Yine de ağaçlardaki etkisini görmüş olduk bunu gördük siz yani. şimdi e, bizim Rekor gübre firmasının rekor gübre ağaç firmasının diğer yaprak gübresi ürünlerimiz de var onları da evet. diğer nar ağaçlarınızda yonca Susam. Yonca Susam kullandık evet. onları da çekeceğiz Evet. E, tekrar tavsiye eder misiniz? Herkese Üç tavsiye ediyorum Ben bu ürünü özellikle bilişli olarak, e, bilişli bir üretici olarak kullanıyorum ve tavsiye ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. <gülüyor> evet. Bütün Türkiye'ye buradan portakal üreticilerine Antalya'dan selamlarınızı, selamlar. selamlarınızı evet. gönderiyoruz.